Bugün 19 Şubat 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Başak burcundaki ay 2 19'da Oğlak burcundaki plüto ile yaptığı üçgen görünümün ardından boşluğa girecek ay sabah 6:50'de terazi burcuna geçecek önümüzdeki iki gün ilişkilerde hak eşitlik ve uyum arayışımız artabilir işbirlikleri sosyal konular sanatsal kavramlar ön plana çıkabilir sabah erken saatlerde ay balık burcundaki güneşte sert açı yapacak Sabah saatlerinde duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Karşı cinsi ilişkilerimizde de bazı güvensizlikler oluşabilir. Öğle saatlerinde terazi burcundaki ay, kova burcundaki merkürle üçgen açı yapacak. Zihinsel faaliyetler ve iletişim hızlanırken özel ve sosyal ilişkilerde hareketlenebilir. Çevremizle iletişimde daha verimli olabilir, birçok paylaşım yapabiliriz. Bakış açımızı geniş tutarsak önümüze yeni bilgiler ve seçenekler gelebilir. Akşam ve gece saatlerinde terazi burcundaki ay, boğa burcundaki Uranüs ve balık burcundaki jüpiterle gerilimli açılar yapacak. Değişken ve abartılı duygusal beklentiler huzursuzluk verebilir, daha dürtüsel davranabilir, aşırılıklardan zarar görebiliriz. İlişkilerimizde aşırı talepkar davranışlardan uzak durup karşımızdaki kişilerin ihtiyaçlarını önemseyip dengeli davranmaya çalışmalıyız.